Merhaba değerli arkadaşlar ben Ali Öğretmen hepiniz kanalıma hoş geldiniz 10. sınıf tekrar testleri 2. kitaptayız 3. ünitenin ilk bölümünü 1. ve 10. sorularını çözmek için karşınızdayım hepinize şimdiden kolay gelsin umarım faydalı bir video olur arkadaşlar evet günlük hayatta kullandığımız maddelerin çoğu Asit veya baz özellik göstermektedir. Maddelerin asit veya baz olduklarını belirlemek için pH, power hidrojen ölçeği kullanılabilir. Oda koşullarında pH değeri 0 ile 7 arasında olan maddeler asit, pH değeri 7 olan maddeler nötr, pH değeri 7 ile 14 arasında olan maddeler de baz özellik gösterir. Şekilde bazı balonlara pH değerlerine karşılık gelen madde örnekleri yazılmış. Bazı balonlar ise boş bırakılmıştır. Bakın bir tane e, sarı, bir tane yeşil, bir tane mor Balon bırakılmış, boş balon bırakılmış. Buna göre boş bırakılan balonlar, boş bırakılan balonları aşağıdaki maddelerden hangileri yazılabilir diyor. Arkadaşlar bakın sarım trak olan balon pH'i 3 yani asidik bir madde o yüzden sarı olan kısımda içme suyu, Hafif baziktir arkadaşlar. Lavabo açı, açıcı baziktir. Yemek tuzu nötr bir tuzdur. A ya da E şıkkımız doğru olacaktır arkadaşlar. Sirke biliyorsunuz asidik asetik asidin e, işlenmiş halidir. Evet yeşile geçtiğimizde yeşil yedi arkadaşlar nötrdür. Nötr olabilmesi için bakın lavabo açıcı bazik demiştik. Bu da yanlıştır. Yemek tuzu nötr bir tuzdur. Kuvvetli asite kuvvetli bazın. E, tepkimesi sonucunda oluşan e, tuzlar nötr tuzlardır e, demek ki A şıkkımız doğruymuş arkadaşlar ama tabi mor şeye de bakalım mor da lavabo evet pH 13'müş kuvvetli bir bazmış arkadaşlar İkinci soruya geçiyoruz halk arasında kabartma tozu olarak bilinen sodyum bir karbonat bileşiği bazik bir tuzdur yani zayıf asit kuvvetli bazla tepkime sonucunda ortaya çıkan bir tuz Bazik özellik gösterir. Yoğurt, limon suyu, kakao gibi asidik maddelerle tepkimeye girerek karbondioksit gazı oluşturur. Yani bazik tuz asit, asidik e, maddelerle tepkimeye girer ve karbondioksit gazı oluşturmuş. Sağlığa zararlı olmadığından mide rahatsızlıklarının tedavisinde kullanılır. Bakteri öldürücü özelliği olan sodyum bir karbonat hem asitlerle hem de bazlarla tepkimeye girer diyor. Yani amfoter özelliği varmış. Asitlere karşı baz bazlara karşı asit gibi davranan maddelere benziyormuş. Buna göre sodyum bir karbonat bileşiği için aşağıdakilerden hangisi söylenemez? Kek ve pastalarda pastaların kabartılmasında kullanılır. Zaten ismi arkadaşlar kabartma tozu. Yani halk arasındaki yaygın ismi kabartma tozudur. Yani A söylenebilir. Amfoter özellik gösterir demek şu demektir. Asitlere karşı bazı bazılara karşı asit her ikisiyle de tepkime veren demektir. O halde B şıkkı da söylenebilir. Mide asidinin pH değerini düşürür diyor. Arkadaşlar bir kere nasıl bir tuzdur bu? Bazik bir tuzdur. Yani mide asidinin pH değerini düşürmek demek mide asidini daha da asidik hale getirmek demektir. Bu yanlıştır. Mide asidinin pH değerini büyütür ya da daha baza yaklaştırır diyebiliriz pH değeri büyür. C şıkkı söylenemez. Gargar olarak diş temizliğinde kullanılır. Evet sodyum bir karbonat diş temizliğinde kullanılır. Sağlığa zararlı olmadığından mide rahatsızlıkları tedavisinde ve diş e, temizliği olarak kullanılır. pH düzenleyici olarak havuz sularında kullanılır. Evet bazik bir tuz olduğu için arkadaşlar pH düzenleyici olarak da kullanılabilir. Mide asidinin pH değerini düşürür diyor yükseltir demesi gerekiyordu. C şıkkı söylenemez. Üçüncü sorumuza geldiğimizde şekildeki kaplarda eşit miktarda belirtilen maddelerden bulunmaktadır. A, B, C, D, E, F kırmızı lahana. Kırmızı lahana, yeni demlenmiş çay, çilek suyu. Üç çeşit madde bunlar doğal indikatör isminle anılır. Asitlerde bazılarda farklı renkler verir. A, C ve E kaplarına limon suyu. Arkadaşlar A limon suyu. A, C, A, E buna da limon suyu. Limon suyu. Limon suyu nasıldır arkadaşlar? Limon suyu asittir. O halde A kabına asit, C kabına asit, E kabına da asit koyduğumuzu düşüneceğiz. B, D ve F kaplarına ise sıvı sabun. Sıvı sabun arkadaşlar sıvı sabun bazik bir maddedir. Baz özellik gösterir. Sıvı sabun. Sıvı sabun. Evet. Koyalım bakalım. Şimdi burada da baz vardır arkadaşlar. Baz... Sıvı sabun baz, bu da bazdır. Evet, A kabı pembe kırmızı, B kabı sarı yeşil, C kabı şurası pembe kırmızı, pembe diyelim, sarı, ee, C kabı sarı, D kabı kahverengi, evet, D kabı, E kabı da turuncu, turuncu, F kabı sarı yeşil, evet sarı yeşil. Evet sarı yeşil ve kabıda sarı yeşil oluyor. Buna göre diyor ifadelerden hangileri doğrudur? Kırmızı lahana suyu bazik ortamdaki rengi pembe kırmızıdır. Kırmızı lahananın bazik ortamı B'dir arkadaşlar. Pembe kırmızı değil sarı yeşildir. Birinci yargımız yanlıştır. Çilek suyunun asidik ortamdaki rengi açık turuncudur. Çilek suyunun asidik ortamdaki rengi şudur arkadaşlar turuncudur. Evet arkadaşlar 2 doğru. Yeni demlenmiş çayın asidik ortamdaki rengi, yeni demlenmiş çayın limon suyu bakacağız. Rengi sarıdır. Evet gördüğünüz gibi sarıdır. Bu da doğrudur. Doğruları arıyorduk arkadaşlar. 2 ve 3 değişikliğini işaretleyip ne yapıyoruz? Dördüncü sorumuza geçiyoruz. Dördüncü sorumuz yine metil turuncusu yapay indikatör olup asidik çözeltilerde turuncu, bazik çözeltilerde ise sarı renk alırmış. Buna göre çözeltilerine metil turuncusu indikatörü damlatıldığında çözeltilerin alacağı renkler aşağıdakilerden hangisidir? Arkadaşlar kalsiyum hidroksit bir bazdır. Asetik asit zaten ismi de asit. Amonyak arkadaşlar bu da bazdır. Hatta ba e ders anlatırken hırsız baz deriz. E, suya atıldığında sudan bir hidrojen alır. Amonyumu oluşturur. Suya sudaki hidroksik sayısını artırır. Amonyum. Evet şimdi neydi? Metil turuncusu asidik çözeltilerde turuncu. O halde burada turuncudur. Bazik çözeltilerde sarıdır. O zaman şuralarda sarı sarı olacaktır. O halde A sarı olmayanları sildiğimizde sarı e, B'nin yani 2'nin turuncu olması gerekiyor. Bu da gitti. Eee de sarı olması lazım arkadaşlar. Şu da gitti. Doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. Sarı, turuncu, sarı diyoruz ve 5. sorumuza geçiyoruz. pH çözeltilerinin asitlik ya da bazlık derecesini göstermek için kullanılan ölçü birimidir. Evet. Power hidrojen, hidrojenin gücü demek pH'in açılımı power of the hidrojen olup hidrojenin gücünlüğünü ha, söyledik. Oda sıcaklığında bulunan sulu çözeltilerde pH küçüktür 7 ise çözelti asidik, pH büyüktür 7 ise çözelti baz, pH eşittir 7 ise çözelti nötürdür. Evet, şekildeki 25 santigratlık sıcaklıkta yani oda sıcaklığında hazırlanan A ve C çözeltilerin pH değerlerinin yerleri göstermiştir. Bakın 7 ile 0 arasında A asittir. C de bazdır arkadaşlar. Buraya asit diyor. Buna göre ifadelerden hangileri yanlıştır diyor. A çözeltisine A çözeltisine saf su eklendiğinde pH değeri azalır. Azalır demek sıfıra daha da yakın demek. Halbuki saf suyun pH'ı arkadaşlar saf su pH'ı 7'dir. Yani A çözeltisine saf su eklersek pH değeri 7'ye yaklaşacaktır. O halde azalmaz, artar diyeceğiz. C çözaltısında kırmızı turnusol kağıdının rengini değiştirir. Arkadaşlar şimdi turnusol kağıdı da bir e, yapay indikatördür. Turnusol kağıdı. Turnusol kağıtlarda asitler kızartır. Bazılar morartır. Bazılar morartır. Asitler e, mavi turnusol kağıdını. Maviyi kırmızıya çevirir. Kırmızı. Bu ise turnusol, e, bazılar ise kırmızıyı maviye çevirir arkadaşlar. Mavi mor renge döndürür. Evet. Bazılarda kırmızı maviye asitlerde mavi kırmızıya. Yani asitler kızartır bazılar mor artır diyoruz. C çözeltisine kırmızı turun sol kağıdının rengi, C, C çözeltisi kırmızı turun sol kağıdının rengini değiştireceğiz. C çözeltisi bazikse arkadaşlar kırmızı turun kağıdını kırmızıdan maviye değiştirecektir. İkinci yargımız doğrudur. A ve C çözeltileri karıştırılırsa nötralleşme tepkimesi gerçekleşir diyor. Arkadaşlar A Asit, B de bazdır. Şimdi nötralleşme tepkimesi nedir arkadaşlar? Asit artı baz eşittir tuz artı su olacaktır. Yani asitle bazı karıştırırsak tuz ve su oluşuyorsa nötralleşme tepkimesidir deriz. Kesinlikle deseydi bu ifade de yanlış olacaktı. Çünkü tüm asit baz tepkimeleri nötralleşme değildir. Tüm nötralleşme tepkimeleri asit bazdır. Mesela amonyakla hidroklorik asidi tepkimeye soktuğumuz zaman asit artı baz eşittir tuz. Bazı asit baz tepkimelerinde sadece tuz oluşur su oluşmaz. Su oluşmayanlara asit baz tepkimeleri su oluşanlara nötralleşme tepkimeleri denir ama bu da doğrudur diyeceğiz. 2 ve 3 E şıkkını işaretleyip 6. soruya geçeceğiz arkadaşlar. Derken özür dilerim yanlışı soruyor. Son anda gördüm. Hangisi yanlıştır diyor arkadaşlar. Yanlış olan yalnız birdir A şıkkıdır diyoruz. Affedersiniz dikkatimizden kaçtı. Evet yani şurayı çizmemin faydasını gördüm. Şimdi sınavda hissettim kendimi. Görüyorsunuz arkadaşlar yanlıştır doğrudur kesinlikle gibi ifadeleri böyle dikkat çekici şekilde çizmek öğrenciye e, bazen çok yardımcı olabiliyor. Evet bakalım 6. sorumuza. Şekilde oda sıcaklığında bulunan kapta yani 25 santigrat derecelik kapta A çözeltisinin üzerine bir miktar B çözeltisi sabit sıcaklıkta ilave edildiğinde oluşan yeni çözeltinin pH değeri 6 oluyor. Yani asitik oluyor. Şimdi A çözeltisi normalde bazik değil mi arkadaşlar? Bazik. Şimdi bazik maddeyi pH 10'dan 6'ya düştürüyorsa B çözeltisi kesinlikle asidiktir değil mi? Asittir. Hatta kuvvetli bir asitte olma ihtimali yüksektir. Buna göre yargılarından hangileri? Evet bakın kesinlikle doğrudur diyor. A çözeltisi baziktir. Evet pH 10'sa kesinlikle baziktir arkadaşlar. A çözeltisinin bulunduğu kapta hidrojen iyonlarının sayısı azalmıştır. Şimdi arkadaşlar bakın baz ne demektir? Ortamdaki hidrojen şey hidroksit iyon sayısının Fazla olması demektir. Asit ne demektir? Ortamdaki hidrojen iyonunun sayısı fazla olması demektir. Şimdi B'yi A'ya döktüğümüz zaman A çözeltisinin bulunduğu kapta hidrojen iyonlarının sayısı azalmaz artar arkadaşlar. Artar. Niye? Asidik oluyor çünkü. Bazdan aside geçiyor. O halde bu yanlıştır. B çözeltisi asidiktir. Kesinlikle doğrudur arkadaşlar. O halde doğru seçeneğimiz C şıkkıdır. 1 ve 3 diyoruz. Kesinlikle doğru olan ve yedinci soruya geçiyoruz. X tuzu için şu bilgiler veriliyor. Suda iyi çözünür. Evet beyaz renkli ve kokusuzdur. Evet bakır yüzeylerin kalay kaplaması aşamasında. Evet arkadaşlar hemen nişadırı e, işaretleyebiliriz arkadaşlar. Bakır yüzeylerin kalay kaplama aşamasında hani bakır yüzeyleri önce ısıtırlar üzerine bir toz atarlar. Toz. İşte o toz nişadır tozudur arkadaşlar. Gıda endüstrisinde gübre yapımında nişadır bunlarda da kullanılır arkadaşlar. Buna göre X tuz aşağıdakilerden hangisi olabilir? Şimdi arkadaşlar bakın kireç taşı endüstride kullanılır. Gübre yapımında da kullanılır. Çamaşır sodası da kullanılır. Yemek sodası da kullanılır. Soda külü zaten şunun ikisi aynıdır arkadaşlar. Soda külü ile çamaşır sodası nedir? Sodyum karbonattır arkadaşlar. Na2CO3. Bu da na 2 co Na2CO3 Bunun ikisi aynıdır. Yemek sodası da şuradan özür dilerim. Bir tane sodyumu uzaklaştırıp hidrojen eklemekte oluyor. Kabartma tozudur. Sodyum bir karbonat. NaHCO3 Evet. Bunlar da gübre yapımında kullanılabilir arkadaşlar. Ee, kullanabilir ama burada bakır yüzeylerin kalay kaplama aşamasında diyor. Bize en büyük ipucunu veriyor. Nişadır diyoruz. Nişadır NH4 CL'dir arkadaşlar. Evet kireç taşını da yazalım. Kalsiyum karbonat arkadaşlar. Bu da kalsiyum karbonat. Hepsini formülünde yazmış olalım. Evet laboratuvarda limon suyu, sodyum klorür ile hazırlanan tuzlu su, sabunlu su ve pH kağıdı kullanılarak yapılan ölçümlerde elde edilen pH değerleri şekildeki gibidir. Ee, buna göre diyor ifadelerinden hangileri doğrudur diyor. Şimdi limon suyu anladık. Tamam. E, saf su tamam. Sabun, sabunlu su tamam da tuzlu su. Nerde Tuzlu su. Yok. Evet. Buna göre limon suyu kırmızı turun kağıdının rengini maviye çevirir. Arkadaşlar bakın limon suyu nedir? Asittir değil mi? Şurası asittir. Asit. E, asitler neydi arkadaşlar? Asitler kızartır. Bazılar morartır demiştik. Yani mavi turun sol kağıdını kırmızıya çeviriyor bunlar. Asitler. Bazılar ise mavi turnusol, e, kırmızı turun sol kağıdını maviye ya da mora çeviriyor. Arkadaşlar. Asitler kızartır. Bazılar morartır. Limon suyu kırmızı turnusol kağıdının rengini maviye çevirir. Mavi kırmızıya çevir olacaktı. Yanlış. Saf suyun elektrik iletkenliği limon suyu ve tuzlu sudan azdır. Arkadaşlar şimdi limon suyu asidiktir. Asitler suda iyonlar iyonlarına ayrışarak çözünürler. Tuzlar da iyonlarına ayrışarak çözünürler. Yani Sodyum, klorür. Bakın iyonlar vardır. Asitlerde nedir asidin tanımı? Suda hidrojen iyonu konsantrasyonunu arttıran maddelerdir. Bakın burada da iyon vardır. Limon suyu ve tuzlu su e, saf sudan e, elektrik iletkenliği daha azdır. Hatta hiç yok denecek kadar azdır. Biz e, der, öğrencilerimize şöyle anlatıyoruz. Saf su nötrdür. Elektriği iletmez. Moleküler bir e, maddedir diyoruz. Yani saf suyun elektrik iletkenliği yoktur. Bu yargımız doğrudur limonlu tuzlu sudan azdır. Doğru. Sabunlu su ile limon suyu karıştırılırsa sabunlu suyun pH değeri azalır. Şimdi sabunlu suyun pH değeri kaç? 11. 11'in üzerine asit dökersek iki önceki soruda da vardı. 10 bazik olan değeri pH değeri 10 olanın üzerine asit döktüğümüz zaman ne yapıyordu? pH değeri 6'ya kadar düşmüştü. Burada ne kadar düşer bilmiyoruz ama limon suyunu sabunun üzerine sabunlu suyun üzerine e, döktüğümüzde limon şey ortamın pH'ı düşecektir azalacaktır pH değeri azalır diyoruz. Bu da doğrudur. O halde hangileri doğrudur? 2 ve 3 doğrudur kıymetli arkadaşlar. 9. sorumuza geldiğimizde bir maddenin asit ya da baz oluşuna bağlı olarak renk değiştiren maddelere indikatör denir. İndikatörler doğal veya sentetik yani yapay olabilir. Buna göre aşağıdaki maddelerin sulu çözeltilerinde kullanılan indikatörlerin verdiği renklerden hangileri doğrudur diyor arkadaşlar. Doğal indikatör bakın kırmızı lahana asitte pembe kırmızı bazla yeşil sarı gül yaprağı açık pembe sarı kuşburnu kırmızı koyu yeşil çilek açık turuncu sarı yeşil kiraz asitte açık pembe bazla açık sarı diyor. Evet şimdi kireç suyu kireç suyu neydi arkadaşlar ee, bazdı şimdi neye koymuşuz gül yaprağına bakın ne olacaktır sarı olacaktır. Ancak burada açık pembe demiş. Baz olduğu için bu asitte geçerlidir. Birinci yardımımız yanlıştır. Şimdi limon suyu asittir arkadaşlar. Kirazda e, kullanılan indikatör kirazda açık pembe olacak ama açık sarı. Bakın bazı yapmış. Bazı yapmış. Bu da yanlıştır. Sirke asidiktir arkadaşlar. Kuş burnuna koymuşlar. indikatör olarak kuş burnunu. Asitlerde kırmızı bazlarda koyu yeşil. Bakın burada bazlardaki rengi vermişler. Yanlış arkadaşlar C şıkkıda. Kan demişler. Kan arkadaşlar kırmızı lahanada pembe kırmızı rengi almış. Şimdi kan arkadaşlar e, bazik bir e, maddedir. Kırmızı lahanada pembe kırmızı yani asidik rengini vermişler. Bu da yanlıştır arkadaşlar. Gazoz asidiktir arkadaşlar. Asittir. Çileğin içerisine atmışlar. Çilekte açık turuncu rengi vermiştir. Doğru seçeneğimizde budur. Çilek Asidik ortamda açık turuncu oluyor arkadaşlar. Ve C şıkkını işaretliyoruz. Kıymetli arkadaşlarımız kanımız yaklaşık pH'i 7,5-8,5 o, o aradadır. E, Basit bir maddedir kan. Evet 10. ve son sorumuza geçiyoruz. İlk bölümün son sorusu diyoruz. Bazı oksit bileşiklerin suda çözülmesine ait tepkime denklemleri şöyledir. Bakın çift yönlüymüş tepkime. Yani tam çözünmüyormuş arkadaşlar. Ka karbondioksit artı su. 1 mol karbondioksit. 3 mol su girmiş. Ve 2 mol e, H3O. Yani hidrojen iyonu ya da hidronyum iyonu Bu, bu hidronyumdur. E, artı karbonat olmuş arkadaşlar. Eksi. Şimdi bu karbonat eksi 2 olması lazım. Şurada yanlışlık var. CO3. Evet. Eksi 2 olması lazım. Bu eksi vermişler. Sönmemiş kireç suyla tepkimeye girdiğinde bakın suyun içerisinde kalsiyum artı 2 ve hidroksit hidroks oluyor sönmüş kirece dönüşüyor kalsiyum artı 2. Buna göre aşağıdaki maddelerden hangisine su ilave edildiğinde oluşan çözelti asit özelliği gösterir diyor arkadaşlar. Şimdi kıymetli arkadaşlarım bakın asit özellik gösterebilmesi için şurada şunu söylemeye çalışıyor. E, Ametal oksitlerin oksijence zengin olanları. Suyla tepkimeye girdiğinde arkadaşlar asit özellik gösterir. Bakın tekrar ediyorum, ametal oksitlerin ametal, ametal asit olması lazım ama ametal ametallerde şöyle bir özellik var. Şimdi bunu çok dikkatli bilmeniz lazım yani çok çok iyi bilmeniz lazım. Ametalin ametal sayısı bakın ametal sayısı burada da oksijen diyelim. Ametal sayısı eğer oksijen sayısını eşit ise ametal oksit nötrdür. Ametal sayısı büyük Oksijen sayısındansa yine nötr özellik gösterir. Ametal sayısı küçük oksijen sayısındansa burada asit özellik gösterir. Metal oksitlerde böyle bir şey yoktur. Metal oksitlerde her üç durumda da arkadaşlar metal eşit olsun oksijene, metal büyük olsun oksijenden ya da metal sayısı küçük olsun oksijenden üçünde de baz özellik gösterir. Ama ametal oksitlerde, ametal oksitlerde ametalin ametallerin Oksijence zengin bileşikleri diyor. Asit özellik gösterir. Şimdi karbondioksit bakın oksijence zengin. A metal bir tane oksijen iki tane suyla tepkimesinde bakın ne oluştu? Hidronyum iyonu yani asit özellik gösterdi. Şimdi buna göre aşağıdaki maddelerden hangisine su ilave edildiğinde oluşan çözelti asit özelliği gösterir diyor. Bir kere bu metal oksittir arkadaşlar. Metal oksit baz özellik. Bakın metaldir. Magnezyum. Oksit metal oksittir. Ha, şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Metal oksit mi? A oksit mi? Hocam ben bunu anlayamıyorum diyorsanız çok basit bir e, şeyi vardır. E, yöntemi vardır arkadaşlar. Job Hasan Flor klorun burnunu ısırdı kelimesindeki elementler A Eğer en baştaki element bunların içerisinden bir element değilse o kesinlikle arkadaşlar metaldir diyebilirsiniz. Bakın sodyum bunların içerisinde yok. O zaman bu metal oksittir. Magnezyum yok. Bu da metal oksittir. Bazı özellik gösterir arkadaşlar. Bakın azot dioksit bakın ne demiştik azot var mı var şurada var oksijen zaten ikincisi çok çok çok büyük ihtimalle ametaldir azot dioksit bakın ametal oksittir ametal oksitte azot sayısı oksijen sayısından az yani ametalin sayısı oksijenin sayısından azsa asit özellik gösterir doğru seçeneğimiz C şık oluyor. Baryum metal oksittir arkadaşlar potasyum metal oksittir o halde bunlarda bazı özellik gösterecektir sadece asit özellik gösteren azot dioksit olacaktır 2017 ya da 2016 e, ilk sınavda çıkmıştı e, temel yeterlilik sınavında bu sorunun çok benzeri bir soru çıkmıştı arkadaşlar evet birinci bölümümüzü bitirdik. Umarım faydalı bir video olmuştur. İkinci bölümde görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Videoları beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Mümkünse arkadaş gruplarınızda sosyal medya platformlarında paylaşırsanız beni çok sevindirirsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.